Melisa'nın hayırlı programlar dilerim. Sizden bir ricam olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'a gelecek. Arkadaşım Yavuz Şen ile Sayın Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyoruz. Siz sesimiz olup bu görseli ekranda gösterirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Yavuz Şen'in size selam var. Meşr okuduğunuz için teşekkür ederiz demiş. Şöyle ben numarayı göstermeden şöyle birazcık da mesajlar geliyor. Şu kadar gösterdim. Herhalde yeterli. Siz yarın atın. Yarın yine göstermiş olalım Dilek Hanımcığım çok öpüyorum sizi. Yavşine'ye de selamlar. İnşallah Cumhurbaşkanımız da böyle net bir şekilde görürsünüz efendim. Evet anahtarlık yapmışlardı Sayın Cumhurbaşkanımıza. Zülfü Tolgar ve Metin Bulut vekillerimiz sayesinde iletmişlerdi kendilerine Cumhurbaşkanımıza. Selamlar olsun tekrar.